Amara koyayım adamı geldiler. Bizim başımıza bela yaptılar. Amara koyayım adamı geldiler. Bizim başımıza bela yaptılar. Kim <gülüyor> Bizim gibi girdi o da. Evet. <gülüyor> Aynen. Yayındayız herlikçi mi? Ha, pardon ben gidiyorum o zaman. Ben Tabii normal konuşuyorum. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet.